Peki hocam fizik tedavi uygulamaları nelerdir? Çeşitli tedavi yöntemleri var, elektroterapiler var, ultrason tedavisi, girdap banyosu dediğimiz tedavi, bazı cihazlar var, infra rüz var. Bazı ekstra yöntemler var, mesela kinezotaping dediğimiz, onları da uygulayabiliyoruz. Hastaya hangisi uyuyorsa o şekilde biz ekstra olarak fizik tedavide hastanın kasitliği sistemi ağrıları için enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Kroni tedavisi dediğimiz tedaviler de uygulayabiliyoruz. Yöntemler var. Evet.